Merhabalar, ben MyLife Danışmalık'tan Yüksel Köksal, aile danışmalı, sosyolog, ee, aynı zamanda çocuk oyun koçuyum, oyun terapistiyim. Şimdi bugün yine sizlerle birlikte bir canlı yayın gerçekleştireceğim. Ee, Youtube kanalımda da yayınladığım bir video var. Çocukların, özellikle iki yaş üstü çocukların uyku düzenlenmesi konusunu konuşacağız bugün sizlerle. Tabii katılımlarınızı da bekliyorum aynı zamanda. Belki bu konuda çocukları olan ebeveynler katılırsa ve bize bu konuda soru sorarlarsa aslında biz de bildiğimiz kadarıyla Elimizden geldiği kadarıyla okuduklarımızla, gördüklerimizle, kendi hayat tecrübemizle sizlerle bu konuya bir ışık tutmaya çalışacağız. Çünkü uyku çocukta gerçekten çok önemli bir konu. Çocukların büyümesi gelişimi açısından çok değerli. Özellikle... Daha önce kişilikle alakalı yapmış olduğum videolarda da bahsettik. 0-2 yaşın öneminden bahsettik. 0-2 yaşa kadar çocukların aslında belki ebeveynleriyle beraber aynı... Odada, bununla birlikte farklı yataklarda ebeveynin ona ulaşabileceği artık özel yataklar var. Bir tarafı e, e, ebeveynin yatağı ve bir tarafı çocuğun olduğu arada bir trabzanın olmadığı yatak şekilleri de var. Ve uzmanlar daha çok işte 0-2 yaşta e, çocukların odalarının çok da ayrılmaması yönünde e, görüş bildiriyorlar. Daha sonrasında da artık 0-2 yaştan sonra tabii çocuğun... E, Odasını ayırmak da gerekiyor. Ve başka bir odada kendi odasında yatmasını sağlamak lazım. Bu anlamda e, tabii e, 0-2 yaşa kadar artık bir şekilde bir bebişti. Ama 2 e, yaştan sonra artık daha bilinçlendi. Sizinle normal e, cümleler kurmaya başladı. E, kelime dağarcığı genişledi. Algıları e, daha geniş. Belki tuvalet sorununu da hallettiniz. E, ve bununla birlikte işte dişler... Biraz daha çıktı. o Yani özellikle ateşli geceler sona erdi değil mi? Ne kadar zorludur o dişlerini düzme aşamaları, çocukların o dişlerini tamamlama aşamaları. Belli bir iki yaşa kadar olan o süreçler. Çok ağırlı geçer, çok problemli geçer. Özellikle de genç anneler belki o günlerde bunun hiç bitmeyecekmiş gibi bir zaman olduğunu düşünürler. Bununla birlikte e, bunlar da bitecek olan zaman dilimleri, e, annelerin hayatında önemli, önemli önceliklerinin olduğu çocuk yetiştirmek e, söz konusu olduğunda çok önemli, çok kıymetli zaman dilimleri. O yüzden de e, bu çok önemli. Peki uyku, mesela uzmanlar bu konuda e, şöyle de bir şey de mesela şey yapıyorlar ki... E, Uykuyla alakalı mesela e, bir sendromdan bahsediliyor yani bu sendrom tabii ki e, çünkü çocuk artık belli bir zamana geldiği zaman uyku onunla, onun için bir sorun da teşkil etmeye başlıyor yani direnç göstermeye başlıyor işte daha çok vakit geçirmeye çalışıyor çünkü artık bir bebekten bahsetmiyoruz yavaş yavaş çocuk doğru adım atan bir bireyden bahsediyoruz ve e, uykuyla alakalı da mesela kendisi işte uyumayacağım, şöyle yapmayacağım, böyle yapmayacağım, kendi tercihlerini seçebileceğini e, fark ettiği bir yaş diliminden bahsediyoruz. E, o, o dönemde de aslında e, çocukla alakalı ebeveynin inatlaşması yerine çocuğu uykuya e, rahat bir şekilde geçireceği ortamı sağlaması çok önemli çünkü çocuk zaten bizlerle inatlaşacak ama biz ebeveynler olarak da ekstra bir inatlaşmaya girersek eğer çocuk zaten yani uyku öncesinde de çok daha fazla bir hormon salgılayacak bu da zaten onun uykuya geçişini engelleyecek o yüzden uyku öncesindeki önemli olan şey çocuğun o rahatlık rahatlığını sağlamak dinginliğini sağlamak Özellikle belki uyku öncesinde işte bir duş almak değil mi çocuğa bir duş aldırmak onunla ten temasını sağlamak onun rahatlamasına olanak sağlamak daha sonrasında da pijamalarını giymesi pijamalarını giymesi de çok önemli uyku kıyafetini giyiyor olması uykuya bir hazırlık yapıyor olması fiziksel ve zihinsel anlamda bir hazırlık yapıyor olması çok önemli. Ee, ve daha sonrasında da uykuya doğru, işte odasına doğru bir adım atmak. Belki 2 e, yaş çocuklar işte artık 2 yaşından sonra odalarını ayırdıkları zaman en çok bana danışanlarımdan da gelen sorulardan bir tanesi. Nasıl yapalım, nasıl ayıralım? Ee, çocuk belli bir zamanda işte mesela ne bileyim 2. yaş doğum gününde artık kendi odasında kalacağını mesela birkaç ay öncesinden biliyor olmalı. Ona işte odasıyla alakalı e, odana şöyle yapalım, sana bir oda hazırlayalım. Sen artık büyüdün, bak iki yaşındasın, doğum gününle beraber. Odanın da aynı zamanda odana geçiş bir partisi yapalım. Bu e, senin artık e, kendi odan olduğunu, e, kendi büyüdüğünü de e, gösteren bir şey olsun gibi. Çocuğu aslında zihinsel anlamda artık iki yaşından sonra orada yatacak olduğunu e, o bilgiyi ona vermek, o <gülüyor> duygusal anlamda o e, hazırlama sürecini başlatmak gerekiyor. Ve ondan mesela çocuğun odasını birlikte hazırlayabilirsiniz, i̇şte, e, odasına sevdiği kahramanları koyabilirsiniz, öyle nevresimler alabilirsiniz, stikerler alabilirsiniz. Çocuk kendisi istediği yerlere, uygun bulduğu yerlere kendi odasını süsleyebilir. Biraz odasını ona sevdirmek lazım. Çünkü çok doğal bir şey. Şimdiye kadar sizinle birlikteydi belki. Ve artık bir geçiş aşaması sergileyecek. Ve bir direnç oluşturması, bir korku da yaşaması. Çünkü farklı bir şey. Bu yüzden... Çocuklarda böyle bir şey olması çok normal. Bunu bir sendrom haline getirmemek. Çocuğu gerçekten böyle bu geçişleri, çocuğun hayatındaki bu geçişleri, ebeveynler e, çok böyle sabırsız davranışlarla, sabırsız tutumlarla aslında birer sendrom haline getiriyorlar. Ki çok doğal bir şey yani olması gereken bir şey. Ama sabırla, e, her hepimiz bir şeylere, yeni bir şeylere hazırlanırken, bir takım gerilimler yaşarız değil mi korkarız ee, çok doğal bir şey bu bu çocuğun hayatında da böyle bir şey o yüzden çocuğun e, bu konuda çocukla konuşmak onu rahatlatmak evet ben de böyle yapmıştım işte benim de hatırlıyorum annem anlatır işte böyle böyle olmuştu bak e, ben de Önceleri odamda bazen yalnız kaldığımda e, tedirgin olmuştum gibi. Çocuğun korkularını ifade etmesine de olanak vermek, endişelerini ifade etmesine olanak vermek ve bunları nasıl aşabiliriz? İşte belki odana küçük bir e, gece lambası koymamız senin bu e, odaya alışmanı rahatlatır mı şeklinde çocukla konuşmak lazım. Ve çocuğun uyku saatinin belirlenmesi çok önemli. Nedir bu? Mesela işte... Artık iki yaş üstünden bahsediyoruz, iki yaşındaki çocuktan bahsediyoruz. Yani altı gibi akşam yemeğini yemiş olsa e, o süreçten sonra artık yavaş yavaş saat dokuzda yatması gerektiğini hmm, çocuk bildiği zaman işte e, küçük oyunlarını oynamak. Banyosunu, duşunu e, yapmak, ondan sonra pijamalarını giymek, belki onunla beraber işte hangi masal kitabını bu akşam sana okumamı istiyorsun, e, o masal kitabını beraber seçmek, e, uykuya bir hazırlık öncesi olmak ve bu saatler aslında uyku öncesi saatler bence çocukla geçirilebilecek en e, kaliteli Zaman dilimlerinden bir tanesi ve bunu ebeveynler çok güzel bir şekilde kullanmalılar. Şöyle ki ne diyoruz? İşte 0-2 yaşta, 0-6 yaşta çocuğun bilinçaltı kayıtları oluşuyor. Hep negatif kayıtlar oluşturmak yerine çocuğa pozitif anlamda kayıtlar vermek, pozitif anlamda yüklemeler yapmak çok önemli. Bu anlamda... <gülüyor> evet, canlı yayındayım. Bir canlı yayında hocamız geldi. Böyle ki şöyle, nerede kalmıştık? Evet, çocuğa bu şekilde yaklaşmak çok önemli. Onun işte sesli bir masal okumak değil mi? Mesela ben çocuklarımla ben de iki çocuk annesiyim. İki, artık onlar birer yetişkin bireyler ama iki yaş arayla büyüttüm. Ve gerçekten zorlu süreçlerdi ve çocuklar uykuya karşı bir direnç gösteriyorlar. Direnç geliştiriyorlar. Ama buradaki eğer anne de baba da aynı direnci gösterirse, anlamak yerine bir direnç gösterirse işte o zaman sendrom haline geliyor. E tabi siz doğal olarak artık gün bitti işte bir an önce uyusun, bir an önce e, şey yaptın, gitsin yatsın. Biz de işte ya kendi işlerimize bakalım ya da iki eş baş başa kalalım gibi bir istekte olabiliyoruz. Bununla birlikte e, çocuğun hayatında da... E, o da sizinle birlikte vakit geçirmek istiyor. Yani böyle de bir gerçek var. Bu bu yasınamaz bir şey. O yüzden o nitelikli beraberliği uyku öncesinde sağlamak çok önemli. Ne dedik? O bilinçaltı kayıtlarının, pozitif anlamdaki bilinçaltı kayıtlarının oluşması. Mesela e, ben çocuklarımla şöyle, mesela ne bileyim yabancılarla nasıl... E, Konuşmamaları gerektiği, yabancılara karşı nasıl bir tavır takınmaları gerektiği ya da e, olur ya bir gün bir alışveriş merkezine gittik ve kayboldular. Bir an birbirimizi bulamadığımız takdirlerde, takdirde neler yapmamızla alakalı e, davranış modelleri e, geliştirmeyi mesela masallaştırarak anlatırdım. Bir kahramanımız vardı ve o kahraman e, birçok böyle... Ee, şeyler yaşardı, maceralar yaşardı ve ben işte yabancılarla e, konuşmamasını o kahraman üzerinden anlatırdım. İşte kapı, kapıyı belki yabancılara açmaması gerektiğini, ne bileyim e, bir yerde kaybolduğu takdirde nerede durması gerektiğini, okuldan çıkışta neler yapması gerektiğini hep böyle bir kahraman üzerinden anlatırdım. O, onu işte çocuğa mesela anneler bazen çok büyük endişe geliştiriyorlar ve çocuğa kendi korkularını yüklüyorlar aslında yani çocuktaki korku duygusu çok da doğal bir duygu değil bu sonradan öğrenilmiş bir tutum aslında ve birçok anne aslında kaygılarını ve korkularını yükleme yoluyla aktarım yoluyla çocuklara geçiriyor bu yüzden de ee, kullandığımız dil kalıbına çok dikkat etmemiz gerekiyor o yüzden hani dedik ki hep bilinçaltından bahsediyoruz çünkü biz uzmanlar olarak en çok e, kişilerin bilinçaltı ile çalışıyoruz ve oradaki e, öndeki davranışı arkadaki bilinçaltı kaydını çözmeden çok da sonuca ulaşılamayabiliyor bazen. Çünkü çocukluk travmaları özellikle insan hayatında çok büyük bir yer tutuyor. Ve bütün daha sonraki çalışan sistemler hep o kapanmayan dosyalarla beraber çalışıyor. O yüzden de uyku öncesi çok açık bir zaman. Biliyorsunuz bilinçaltınıza verdiğiniz hani mesela şeyde de anlatırız. Bilinçaltına yarın ne yapması gerektiğini ya da işte bir şeyimiz bir çözmek istediğimiz bir sorun olduğunda mesela bilinçaltımızı kodlayarak yatarız. Değil mi? Ee, bu an, ya da işte sabah bize kaçta kalkmamızı istediğimizi ona söyleriz. Kodlarız kendimizi ve gerçekten sabah o saatte bir şekilde uyanırız, uyandırılırız. O yüzden de çocuğumuzun o e, bilinçaltını güzel kodlamak, ona güzel, pozitif anlamda... E, Kodlar katmak için de çok güzel bir saat dilimi. Bunu çok doğru kullanmamız lazım. Tabi bu anlamda tamam işte artık banyosunu yaptırdık, biraz oynadık, biraz kıkırdaştık, biraz masallar okuduk. Rahatlattık, bakıyoruz uyudu. Yavaş yavaş biz de odadan dışarıya çıkmaya çalışıyoruz. Bir bakıyoruz bizden önce salonda buluyoruz çocuğu mesela. Tekrar tekrar kalkacaktır yatağında. Alışana kadar bunu yapacak çok doğal bir şey. Ee, ama bizim oradaki yapmamız gereken şey tutarlı olmak. Tutarlı bir şekilde hadi anneciğim şimdi e, uyku vakti, hadi babacığım şimdi uyku vakti. Ve çocukların uyku vakti konusunda da sadece işte anne, bu akşam çocuğu anne bu e, ritüeli anne gerçekleştirmemeli. İşte babalar da mümkün olduğunca e, tam dengede veremeseler bile o desteği, işte haftada iki kez belki çocukları uyutan, uykuya hazırlayan, o kitapları okuyan ebeveyn olmalı. Çocuktan da babadan da çocuk beslenmeli. Bu kaynak ihmal edilmemeli. Tamam çocuk kalktı. Oradaki önemli olan şey işte bir sinirlenmiş bir vaziyette çocuğu tekrar adrenalin salgılatacak şekilde Değil de daha sakin bir şekilde işte kucağımızı alarak Aa, sen kalktın mı tekrar hadi bakalım şimdi tekrar yatıyoruz gibi e, odasına götürmek lazım. Evet defalarca kalkabilir bu, bu süreç defalarca tekrar edebilir ama biz ne kadar sabırlı durursak ne kadar kararlı durursak çocuk da diyecek ki tamam demek ki artık benim yatmam gerekiyor bir yerden sonra o direncini e, şey yapacaktır, vazgeçecektir direnç göstermekten. Evet, uykuya dalarken de yanında olduğumuzu söylemeliyiz. Eğer çok korkuyorsa onu şöyle söyleyebiliriz. İşte sen uyanana yanına kadar ben burada senin yanında oturacağım ama daha sonra ben de kendi yatağıma gideceğim şeklinde çocuğa bir bilgi verilebilir. İşte daha önce yatağında oturulabilir. Daha sonra bir sandalyede kitap okunabilir. böyle bu süreçlerle yavaş yavaş, evet burada yanındayım. Bununla birlikte işte bu sürecimizi tamamladıktan sonra sen uykuya dalacaksın. Ben de tekrar odama çekileceğim bir şeklinde çocukları bir uykuya hazırlamak gerekiyor. Tekrar ediyorum uyku çocuklarda iki yaş sendromu sendrom çocuklarda çocuktan kaynaklı şeyler değil bu sendromlar. Anne babaların yanlış tutumlarından kaynaklı sendromlar. Siz çocuğun aslında biz doğal bir süreç olduğunu, çocuğun bu uykuya alışması sürecinin bir doğal bir şey olduğunu, çocuğun buna hemen tamam anneciğim tamam babacığım aman da hemen de gidiyorum diye demeyeceğini bir direnç göstereceğini öncelikle yine sizin yanınızda kalmak isteyebileceğini çok çabuk alışamayacağını kabul etmemiz gerekiyor buradaki bu çocuğun çocuk gibi davranmasına izin verirsek eğer bunu da nasıl yapabiliriz? Bizler bir yetişkin ebeveyn gibi davranırsak çocuk da zaten çocuk gibi davranacaktır. Ee, onun davranışlarında hiçbir problem yok. Biz orada çocuklara karşı daha sabırlı, daha tutarlı, e, düzgün bir dil kalıbıyla onları uykuya e, dingin bir şekilde hazırlamaya çalışacağız. Evet, e, bugünkü canlı yayın konumuz 2 yaş üstü çocuklarda uyku... E, Uykuya hazırlama, uyku zamanının belirlenmesi, uyku eğitimiydi. Bundan sonra eğer bizlerle tekrar öncelikli olarak paylaşmamızı istediğiniz videolar, çekmemizi istediğiniz videolar, canlı yayınlar varsa ergenlerle ilgili, çocuklarla ilgili bize özelden de yazabilirsiniz. Videonun altına yorumlar da yapabilirsiniz. Hepinize Çocuklarınızla birlikte, ailelerinizle birlikte, kendinizle birlikte, en önemlisi kendinizle birlikte mutlu bir gün diliyorum. Şimdi canlı yayınımızı bitiriyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi balıkın. Ben tekrar söylüyorum My Life Danışmanlıktan, aile danışmanı, sosyolog, çocuk oyun koçu, çocuk terapisti, yaşam koçu, Yüksel Köksal. Evet, bugünkü canlı yayınımız burada bitiyor. Hoşçakalın, biz işimizin başına dönüyoruz.